F-14 Tomcat Emekli olmasının üzerinden uzun yıllar geçse de havacılık meraklılarının en sevdiği uçakların başında F-14'ler gelir. F-14'ler aslında 1970'li ve 80'li yıllarda Amerikan donanmasının ön hat, av, av önleme uçaklarından biriydi. Oynar kanatları, çift motoru, farklı tasarımı, bunun yanı sıra Gelişmiş radar sistemi ve F-14 için tasarlanmış özel Phoenix füzesi F-14'ü diğer uçaklardan çok daha farklı bir yere taşırdı. Ama bizim gençliğimiz açısından F-14'ü F-14 yapan Tapkan filmiydi. Tom Cruise'un başrolünü oynadığı Tapkan filmi aralarında benim de olduğum birçok sayıda gencin havacılığa yönelmesini ve özellikle de F-14'leri çok sevmelerine neden olmuştu. Bugün sizi 1980'li yılların ikinci yarısına götürüyoruz. O yıllarda NATO tatbikatları kapsamında Eskişehir 1. Anajet Komutanlığına yılda bir kez F-14 uçakları gelirdi ve Türk Hava Kuvvetleri'nin F-4'leri ile birlikte Dogfight yaparlardı, çeşitli ortak eğitimlere katılırlardı. Bu kadar gelişmiş bir uçak, yeni nesil teknolojiler, çok iyi bir radar karşısında F-4'lerin şansının olmadığını görebilirsiniz ama Türk F-4'lerinin Dogfight'ta F-14'leri sanal olarak da düşürdüğünü biliyor musunuz? Bugünkü konuğumuz geçtiğimiz günlerde canlı yayında ağırladığımız Kaptan Pilot Beli Okkalıoğlu. Beli Kaptan bizi o yıllara götürüyor ve Türk F-4'ünün F-14'ü havada Dogfight'ta nasıl yendiğini birinci ağızdan anlatıyor. Şimdi bu F-14 uçakları geldiği zaman tabii hava savunma rolünde geliyorlardı. Dolayısıyla karşılarına çıkan filo şeytan filo o zaman yani. 112. 112. filo. 112. filoda şeytan filoda konuşlanıyordu. Hepsi işte briefingleri, debriefingleri bilmem ne. Ve genelde de Kütahya radarı kontrolünde çalışıyorlardı. Tabii tabii şimdi dogfight başka bir şey ee, daha önceki yayınları da izledim ben biraz da ondan bahsetmek istiyorum bazı arkadaşlar e, diyorlar ki artık dogfight mı kaldı ee, Evet geçtiğimiz günlerde bu yorum e, şey olmuştu dogfight kalacak mı kalmayacak mı uzun menzilli füzeler var s-400'ler falan Siz ne diyorsunuz bunu ve her zaman şunu söylüyorum çok kabiliyetli füzeler vardır e bunları atmak için ne bileyim bir C-130 da kullanılabilir veya e, yolcu uçağı a, bile kullanılabilir. Uçağı bile kullanılırsa o zaman neden aerodinamik olarak bu kadar gelişmiş uçaklar yapılıyor değil mi? Yani e, sonuçta hiçbir mühimmat sonsuz değil. Yani o füzeleri diyelim ki 8-10 hadi 20 tane füze yüklediniz bunları attınız. E, yani savaşlar böyle hiçbir zaman sonsuz mühimmat yok elinizde yeri geldiğinde o işte makinalı top denen şey var ya 20 mm 30 mm neyse ona kalacak ben onu diyorum her zaman. Ee, her ölümlü pilot bu dogfight'ı mutlaka tadacak yani. <gülüyor> yani <gülüyor> bugün F-35 kadar... yapıyorlar yine makinalı top koyuyorlar. Yani dehşet bir ağırlık aslında bu ama vazgeçemiyorlar. <gülüyor> Demek ki var bir şey Yani o şey şöyle. işte yani dogfight böyle bir de genelde şöyle tartışmalar oluyor gene benim izlediğim kadarıyla işte şu tip bu tipi döver gibi falan böyle bir şey de yok çünkü elma armut kıyas veya boeing airbus kıyaslaması gibi bir şey öyle bir şey de yok sonuçta o uçağın içinde oturan pilotun yeteneği devreye giriyor bir de bir önlemeci atasözü vardır İngilizce'den gelen Losing sight, losing fight derler. Yani görüşü kaybeden hava muharebesini kaybeder. Ee, yani bu mutlaka olur herkese. Biraz önce bahsettiğim şey de, o Kütya radarı kontrolü de genelde Kütahya bölgesinde e, yapılan e, hava e, muharebesi e, şeyleri çalışmalarıydı. Şimdi e, normalde F-14 hani e, performans olarak özellikle ufki performans olarak eee F14'e göre daha az kıbraktır öyle diyeyim. Genelde radarın tarifiyle başlayan angajmanlar e, işte daha çok e, işte heaters e, yani ısı güdümlü füzeler ve daha sonra onun devamında da o füzenin bittiği varsayılarak e, gun e, muharebesine dönüşür. E, Şimdi bir şekilde setup kuruluyor genelde önleme başlarına açılır işte 20-30-40 mil neyse ondan sonra radar tarife başlar veya bu yapılan briefing'e göre radar belki hiç tarif etmeyebilir ve kendi radar imkanıyla tespit edip ona göre bir taktik kurar. Sonuçta uçaklar birbirini gördüğü andan itibaren bir angajmana girerler. O da genelde birbirinin üzerine dönüş şeklindedir. Evet. Şimdi bir şekilde angajmana giriyorlar ee, Şeyde yanlış hatırlamıyorsam abimiz 79'lu e, Ahmet Kıroğlu e, angajmana giriyorlar e, bir şekilde çekiyorsunuz ve e, güneş faktörü çok önemlidir özellikle açık havalarda e, bu çekişle beraber birbirine dönüş manevrası esnasında e, F14 pilotu gözden kaybediyor şey güneş içine girdiği için Ondan sonra kimsecikler yok falan neyse belli bir şeyden sonra bastırmak zorunda yani o süratler Çünkü sıfırlara düşüyor yani 500'ün atla sıfır arasında sürat gidiyor geliyor Tabii onlar da güneşe çektiklerinde arkalarında göremiyorlar falan ya Neredeydi falan filan işte onlar da bastırıyorlar işte yani tayaricilikte şans çok önemli. O bastırmayla beraber bakıyorlar F14 önlerinde zaten. Ondan sonra güzelce sinesini çekiyorlar. Eskiden bir VTR yoktu. Sineyi çekiyorlar, güzel banyo ettiriyorlar bilmem ne. Tık tık tık koyuyorlar şeydi. Adamlar da tabii işi ciddiye aldıkları için yani bunun nasıl olur debriefing falan filan. Ya bu nasıl bir taktik yani ne oldu falan. <gülüyor> bütün gün arıyorlar e, Ahmet yüzbaşı yı. En sonunda diyor ki e, açıklayamam diyor. Bu Kral'ın taktik diyor. Yani. <gülüyor> yani angajman çok değişik bir şey. Hani bir AB kullanımıyla ben, yani yeri gelir tek angajmanda biter bütün şey. Yani o AB kullanıldığı sürece yakıt joker bingo'ya düşer. Tak, tak, donan, i̇şte ne yaparsan orada yaparsın. Yani tek atımlık şey gibidir. Yani bir tane mermi dogfight'tır. E i̇şte arkadaşlarımız soruyor işte o gün pilot dinlenmiş mi? Gerçekten eşref saatinde mi? Yoksa yorgun mu? Veya başka bir muharebeden çıkmış ona mı giriyor? İşte havada yardım eden başka uçaklar var mı? İşte şu an Türkiye'nin havadaki ihbar kontrolü uçakları var. Onlar belki çok daha uzun menzilden düşmanı görüp yönlendiriyor gibi gibi böyle hani işte F4 F14'ü yener mi? Buyurun yeniyor işte. Ama hani yani şike oluyor bu. Faktör var ama. Yani bir e, buradaki bir yerde şans faktörü yani devreye giren. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Artık e, radarlar o kadar gelişti ki yani özellikle Doppler radarlar e, birçok kabiliyeti var. Yani mesela Goose Bay'de e, yapılan işte Maple Flakter şudur budur tatbikatlarda Avax vesaire yok zaten hani benim bulunduğum zamanki o zaman uçtum F4F ice modellerinde mesela F-18 radarı vardı yani APG 65 radarı yani çok kabiliyette hani 100-200 millerde işte 15-16 bin fitlerde şey yaparken bekleme yaparken hani ne derler ona işte Peki şey bekliyorsunuz. Evet yani hava savunma beklemesi yaparken 200 mildeki ve 100 fit'ten 50 fit'ten gelen uçağa böyle şey gibi yani bakla gibi görüyorsun yani kaç görüyorsun. uçak geldi sayıyorsun ve şey diyor ki görevliler icabında ya bir tur daha atalım ondan sonra diyor komite deriz yani <gülüyor> o kadar kabiliyetle yani şeyler. Her şeyler. Yani, izleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. E, Belli kaptanımız e, şu an tabii hava yolunda ama öncesinde Türk Hava Kuvvetleri'nde F-4 filolarında görev yapıyor. E, e, yanlış hatırlamıyorsam iki yılda Alman Hava Kuvvetleri'nde F-4F onların uçakları. Evet. Türk Hava Kuvvetleri'ne bir tık farklı. Orada, e, e, önlemecilik yaptım. Önlemecilik. F-4F e, evet. e, uçaklarında da belirttiğiniz gibi ICE modernizasyonuyla... Uzun yıllar hava hava konusunda kullandı. Yanlış hatırlamıyorsam benzer bir modernizasyonda Yunanlar kendi F4'lerine ice modernizasyonu yaptı. Türkiye e, e, İsraille çalışıp hava yer operasyonu için termotör modernizasyonu yaptı. Bizim F4'lerde halen tamam yaşlandılar ama e, gerçekten terörle mücadelede hala çok etkin olarak çok nokta atışlarını yapabilen çok güçlü bir platform. Ee, hani emekli olsalar bile belirli bir süre e, kendi yazılımları sistemleri açık olduğu için yerli mühimmatların testlerinde kullanılacak gibi çünkü her şeyi f takamıyorsunuz gibi böyle bir F-4'ün çok önemli bir özelliği var. Kesinlikle yani o e, ICE modernizasyonuna tabi olan mesela F-4F'ler e, sadece e, APG-65 değil bir de Lintz dediğimiz e, Lazer INS sistemiyle de donatılmışlardı o zaman. Yani ne farkı var? Atıyorum bizim en gelişmiş o zamanlar 111 uçakların LW33'tü INS sistemleri ki elay süreleri 7-8 dakika civarındaydı. Bu Lazer INS'lerin yani 8 saniye 10 saniye gibi anesi de ben kısaca şöyle izleyicilerimize bir anlatayım Hani GPS nasıl sizin koordinatınızı değil mi veriyor bu çok çok daha hassas neredeyse hata yüzdesi yok gibi bir şey Mühimmatı kullanıyorsunuz koordinatları alıyorsunuz falan gibi sistemler Ayes Bu da böyle önemli bir havacılık si askeri havacılık sistemi diyelim buna yani 8 saniyede align olması çok büyük bir şey yani o da Reaksiyon süresini çok kısaltan bir şey. Yani e, atlayıp mesela onu e, align olmadan hareket ettiremezsiniz uçağı. Yani bir 8 dakika beklemek var, bir 8-10 saniyede align olması var. Onun dışında bir sürü yani mod olarak da çok değişik modları vardı. İşte, yani şu anda da vardır mutlaka bütün uçakların ama o zaman teknolojisiyle çok capable yani o F4F'ler. Belki 1960'ların teknolojisini genel yapı taşısa da üzerindeki sistemler daha yeni nesil sistemler taşıması açısından işte ihtiyacınız olunca modernize ediyorsunuz sonra da yenisini alıyorsunuz ama bayağı bir oldu 3-4 yıl oldu Almanlar da sonra emekli ettiler. onlarda bakalım ne yapacaklar ne edecekler yeni sistemlere doğru geçiyor. Evet hatta ondan önce de bu eski RF4'lerini bize vermişlerdi Evet. Onun yerine Eurofighter koydular. Hala mesela iki yılda bir sağ olsun çağırırlar toplantılarına vesaire bu filo günlerine. Hatta en son gittiğimizde yani Eurofighter'ı uçuruyorlar ama onda da bir takım şeyler var yani çözmeleri gereken bazı yazılım problemleri var. Bir de F4 gibi değil uçak. Çok daha hassas, nazik bir uçak. Onun için hı hı. bazı şeyler var ama tabii teknolojileri uygun olduğu için gideriyorlar yani bu işleri. Kendileri evet, hayatıyorlar. Evet. Bir de kendileri konsorsiyuma dahil olduğu için çok da problem olmuyor.